Bugün 28 Ağustos 2021 Cumartesi Satürn günündeyiz boğa burcundaki ay Güneş sabit ve pratik enerjiler veriyor boğa burcunda ilerleyen ay kişisel zevkler güvenlik ve parayla ilgili konuları bugün öne çıkarabilir toprak elementinin güven ve istikrar beklentilerini gün boyu hissedebiliriz sabah saatlerinde ay boğa burcundaki Uranüs'te kavuşum yapacak güne başlarken daha spontane ve yaratıcı olabilir günlük rutinimizin dışına çıkabiliriz özgür ve bireysel tutumlar yeni girişimlerde bulunmamızda da kolaylaştırabilir boğa burcundaki Uranüs ve terazi burcundaki Venüs arasında kesinleşen sert açı ilişkilerde özgürlük ve eşitlik konularını öne çıkarıyor güven ve sadakat alanlarında sorgulamalar artabilir sosyal ilişkilerde dengesizlikler ve anlaşmazlıklara karşı da dengemizi korumaya çalışalım duygusal ihtiyaçlarımızın artış göstermesi bazen huzursuzluk yaratabilir akşam saatlerinde boğa burcundaki ay Başak burcundaki Mars'la üçgen açı yapacak. Enerji ve motivasyonumuz yükselebilir, kararlı ve planlı hareket edebiliriz. Kişisel becerilerimiz ve el becerilerimizi kullanabileceğimiz hobilerimize de zaman ayırabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.